Merhaba kanalıma hoş geldiniz, abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın iyi seyirler. Sevilen program gelinim mutfakta, haftaya bomba gibi başlarken yeni gelin Tuğba katıldı hafta altınları kim alacak merak konusu. 28 Haziran Perşembe günü kim birinci oldu ve hangi yemek yapıldı analizine geçmeden önce. 27 Haziran Çarşamba günü. Hangi yemek yapıldı? Kim birinci oldu hatırlayalım. Çarşamba günü baklava yapıldı. Hatice 15 puan. Başak 9 puan. Özlem 11 puan. Tuğba 11 puan aldı. Günün birincisi Hatice olurken. En düşük puanı Başak aldı. 28 Haziran Perşembe yeni bölümü yayınlandı işte de detaylar. Bugün mantarlı pilav yapıldı. Fatih Yürek kaynanalara bir buçuk dakika verdi. Kaynanalar gerekli püf noktaları gelinlere anlattı. Daha sonra izleme odasına geçtiler. Tuğba hüngür hüngür ağlıyor. Başak merakından niye ağladığını soruyor. Tuğba'nın morali çok bozuk. Yakınına bir kez sarılmak için her şeyden vazgeçerim diyor. Fakat kim bu yakını? Tuğba'nın kaynanası. Annesinin Alzheimer hastası olduğunu söylüyor. Annesinin hastalığı nedir? ¡Gracias!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 45 dakikalık süre bitti, gelinler yemekleri servis etti, işte puanlar, Hatice 15 puan, Başak 7 puan, Özlem 13 puan, Tuğba 11 puan aldı, günün birincisi Hatice oldu, sonuncu ise Başak oldu, desteklediğiniz isimleri yorum kısmında belirtiniz, bizi izlediğiniz için teşekkür eder, videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız, hoşçakalın.